Vücudumuzda var olan bütün organların kendine ait olan bir enerjisi var. Yani vücudumuza aldığımız yiyecek ve besinlerin karşılığını kullanarak vücudumuzda kendilerine takdir edilmiş olan yerde ve zeminde vazifelerini ifade ediyorlar. Bunlardan bir tanesi arıza gösterdiği zaman en yakınında bulunan bir başka organın enerjisini kullanmaya başlıyor. O organ onu kaldırmaya taşımaya çalışıyor. İşte ne bileyim örneğin... Ee, bir insanın bağırsaklarında sıkıntı varsa, beyninin enerjisini kullanmaya başlıyor. Karaciğerinde sıkıntı varsa oradan gidiyor. Midesinden enerji çekebiliyor. Kalbin enteresan bir özelliği var. Kalp aynı anda bütün organların vazifesini kendi üzerinde ayrıca saklamakta olan bir özelliğe sahiptir. Yani kalp sadece kanı pompalayan bir organ değil. Kendine ait olan enzim yapısıyla kanı temizleme özelliğine de sahiptir. Akciğerin belli özelliklerini kaldırma özelliğine sahiptir. Yani ayrı bir biyoloji konusu olmakla beraber kalp tek başına bütün organların ayrı ayrı vazifelerine en az onlar kadar değil ama onları idare edebilecek seviyeyi yakın mahiyette götürmektedir. Dolayısıyla kalp demek insan için bütün organların bir özeti mahiyetinde olduğunu söylemek mümkündür ki. Allah-u ikram ettiği bütün alimler de nasıl ki Rasulü Kibre aleyhissalatü vesselam efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyorlar. Müminler cemaat veya birlik halindeyken bir insan vücudu gibidirler tabir caizse. Onlardan herhangi bir tanesi arızalandığı zaman diğerleri de bundan zulüm çekerler, eziyet çekerler. Bu aynı zamanda biyolojik bir tabirdir. Çünkü hakikaten de kalp vücudun diğer bütün organlarını taşıyordur. Öyleyse bizim vücudumuzun tamamını yeknesak halini müminlerin tamamı olarak adlandırıldıysa ve bu hadis-i şerif zaman kıstası beyan edilmeden söylendiyse ki öyle o halde Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan değil Hz. Adem efendimizden kıyamete kadar gelecek olan bütün ehli İslam'ın bütün üyelerinin bir bütün olarak ele alınsa onların hepsine bir vücut demek mümkün. O halde bu vücudun aklı nerede, kalbi nerede, midesi kimdir, akciğeri kimdir bir buna bakmak gerekir. O halde biz bu Ümmet-i Muhammed'in içerisinde öyle alimler tanımış olmalıyız ki onlar bu devirin değil her devirde o kalbin içinde o vazife olarak yer almalıdırlar. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri de işte bu manadan bakıldığı zaman İslam ümmetinin kalbindeki insanlardan birisi, alimlerinden birisidir. Dolayısıyla ona bu nazariye ile bakabilmek için onun bütün ilimler üzerindeki hususiyetlerini de bilmek gerekir. Çünkü o yaşadığı devir itibariyle hem fıkhta hem hadiste hem şeriatte hem tefsirde hem de bunun hakikati üzerine dair edilmiş olan hikmet babında işleri var ve bunların her birisi tescillenmiş. Dolayısıyla bizler onun diğer bu bütün özelliklerine kısaca baktığımız zaman göreceğiz ki O'nun varlığı kendi yaşadığı dönemdeki bütün zulümata karşı İslam dünyasının kalbindeki adam olma hassasiyetini de bize gösteriyor. Hz. bir ilmin yetişmesinde bu noktada önemli merhalelere sahip olan zatlardan bir tanesidir. Kısaca beyan etmek gerekiyorsa eğer O'nun ömrünün tamamında bu kalpteki adam olma vazifesi üzerine bir hayat yutmuş olması lazım. Çünkü bizler Gelecekte önemli bir isim haline gelmiş insanların Kendi çocukluklarında da önemli bir hakikatle Önemli ve bir farklılıkla diğerlerinden ayrıldığını görüyoruz Yani ulema dediğiniz zatın bu denli büyük olanlarını ele aldığınız zaman i̇mam Gazali de diyebilirsiniz buna Cüneydi Bağdadi de dersiniz Sırrı Sakati de dersiniz İmam-ı Şafii de dersiniz Bu zat-ı muhteremlerin çocukluk hayatları Aynı zamanda kendilerinden sonrası için önemli bir argümandır. Yani biz oradan baktığımız zaman anlarız ki o çocukluktan beri gelmiştir. O halde ilmiye onda hasıl olan özelliğine dahildir, dahil edilmemiştir. Biz onun 0 ila 8 yaş arasındaki hayatına baktığımızda ilmi temellendirme değil ama ilmiyeye adım atacak bir zatın çocukluk hayatına baktığımızda gördüğümüz en önemli belgeli ibarelerinden bir tanesi annesinin ona süt verirken Ramazan ayında bunu kabul etmeyişi veya hut abdestsizken bunu almayışıdır ki onun bu noktada doğal bir halde bunu ifade ediliyor olması yani haleti ruhiyesine işlemiş bir özellik olmasındandır. Bu özellik itibariyle onun 0 ile 8 yaş arasındaki hayatının zikruhu özel olduğu görülür. Şimdi Hz. Bi'nin 9 ila 14 yaş ve 14 ila 18 yaş arasında da bir iki ayrı dönemi var. 9 ila 14 yaş arasındaki zahir ilimleri almaya başladığı dönemdir ki dedesinden ekseriyette bunu aldığını geçen hafta beyan etmiştik babasının vefatının ardından. Ya Selam ismi şerifinin tecellisi üzerine aldığını anlarız çünkü dedesinden aldığı ilimleri sonra da izlerine takip ederken göreceğiz. O ilimler esasında Hazreti Pir'in tekleme dönemi yok. Ne demek o tekleme yok? Anlatıldı, emdi. Öyle bir emdi ki onun ileride karşılıkları görülmeye başlanacak. 14 yaşına geldiği zaman ilmiye konusunda yani hem şeriat ilmi hem Kur'an-ı hem hıfz ilmi, hafızlık meselesi. Bütün bunları bitirirken Allah Azze ve Celle'nin onun bir koruma özelliğini Ya Müheyymin ismi şerifiyle hasıl olup o meşhur hadisede kendisine 40 haramıyla sordular ya Üzerinde parası olan var mı? Evet var diyecek kadar dürüst bir hayata adım atıyor oluşu Ve bunu daha çocuk yaşlarında, genç yaşlarında yapıyor oluşu Ergenlik döneminde yapıyor oluşu Allahu Zülcelal'in göstermiş olduğu ehemmiyet ilahinin Üzerinde tafsilatlı bir şekilde değer olduğunu gösterir Çünkü onun en büyük şöhretlerinden birincisi ve ilki Yalansızlık ve dürüstlük üzerinedir. Her ne şart olursa olsun hiçbir şekilde yalan söylememek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de de bunu el emin esmi şerifiyle görüyorduk. Yani el eminin etkisi üzerine görüyorduk. 18 ila 27 yaş arasında ise Hızır Aleyhisselam ile tanışma süreci var. Bunu biz şöyle ifade ediliyoruz çünkü Hz. İpin kendi tarihçi hayatında zaman zaman anlattığı yerler olmuş. Ya Kuddüs ismi şerifi üzerine olduğunu görürüz çünkü Hz. Pir'in Hızır aleyhisselamla buluşuyor olmasındaki kasıt Onun işin derinliklerini arama çabası değil aşk üzerine olduğuna dairdir 27 ila 34 yaş arasında ise Resul-i Aleyhisselam ile olan ilişkisinin derinleştiği dönemdir Ya Vedud ismi şerifi üzerine 34 ila 54 yaş arasında ilmiye sınıfında tüm piller ve Hz. Ali Efendimiz'le olan birlikteliği vardır. Yahvası ismi şerif üzerine 54 yaşından itibaren de büyük vazife hasıl olup 61 yaşında hamd makamı ile 91 yaşına kadar ayrı bir hizmeti vardır ki bu da yine Hu ile devam eder. 7. bir zikri daha vardır ki o ile Rabbi arasındadır. Hz. Pir 40'tan fazla hocadan ders almıştır ki bu hocalar yanlış anlaşılmasın. Hadiste tefsirde olduğu kadar şimdi geleceğimiz diğer bütün bölümlerde de üstattırlar ki Papa 2. Urban'ın Vatikan temelinde Abdülkadir Geydani Hazretleri verdiği ehemmiyet bugün dahi onun tefsirinin o kütüphaneden çıkışı oluşu bu temellerden biridir. Hafızlığıyla başlar öyle bir hafızlıktır ki normal bir hafızlık değildir. Hıfs ederken Had bir ayeti kerimesinin üzerinde var olan 5 6 7 8 18 kaç tane hadis varsa hıfsını ayeti ile beraber tefsirini 31 tefsirle beraber yapmış. Dolayısıyla hıfsiyeti bittiğinde yani 19 ayda hafız oldu. Normalde bir hafız 5 6 ayda olur. Hadi çok zorladınız 9 ay. Ama Hazreti Peygamberin 19 ayda yaptığı hafızlık tüm hadisleri ravilerinin ezberiyle ve dahi tefsirlerinin 31 farklı şekliyle bitti. 19 ay sonra sen hangi ayeti istiyorsun bu ayet. Bu ayet-i kerime ile ilgili olan hadisat tırnıt bunlar. Bu ayetle ilgili müfessirlerin beyanatları da bunlar. Çünkü Hazreti Bey'in çalışma sistemi çok enteresandır. Hiçbir arkadaşı onunla aynı yerde ders çalışmayı kaldıramamıştır. Çünkü zahirde inanılmaz çalışan bir adam, şöyle. Şimdi hıfsiyet başlıyor, bir kere bir başka kitaptan hafızlık, bir Kur'an yazmışan hafızlık. O burada durdu mu? Durdu. Yanında ne lazım bunların? Hadisleri lazım. Kimisi yazılı, kimisi yazılı değil. Yani yazılı evrak yanında değil. Önce bir onu yazması lazım, o da burada. Ondan sonra ne var? Bunun tefsirleri var, kütüphanede, medresede. Şimdi, yan yana dizli mi? Dizli. Ayaktaydı, oturamıyordu. Yani ayakta durur, burada hırsını yapar, yana geçer hadis. Geri gelir, hırs ettiği ayette karşılığı buraya, buraya, buraya, buraya bitirir. Bir ayet böyle bitti. Yani bunu yaparken dahi 6 sayfaya çıkmışlığı var. Yani yanınızda oturduğunuz arkadaşınız bir günde bir sayfa ezberliyorsa amenna ne güzel. Hazreti Pir 6 sayfayla geliyor bu haliyle. Hatta hocaları bunu ilk başta anlayamadılar. Ama onu anlayacak olan zat-ı muhteremleri de Allahu Züccelal ona ikram ederken onların hocaları da bu kıt zihniyette değil. O hakikat ve hikmet de hasıl olmuştu ki hadiste hıfsiyeti bittiğinde 32.000 hadis zaten ezberindeydi. Yetmedi. Üzerine tekrar hadis ilmi üzerine hadis ders aldı. Onun üzerine 13.000 hadis daha ezberledi. Hazret Efir daha kürsüye çıkmadan 45.000 hadis zaten ezberinde. Hazreti Pir'in bildiği dinler tarihi ise kendisinden önceki meşhur mezhepleriyle beraber 160 mezhebiyle Yahudilik, Hristiyanlık, Şintoizm, Taoizm ne sayıyorsan geçmişe dönük hepsinin dersini ayrı ayrı almıştır. Abdulkadir Geylani Hazretleri matematik alanında x ve y düzleminde z derinliğini, varlığını işaret edecek olan etmiş olan ilk insandır ki Konik çizim biçiminin ondan sonra gerçekleştiği matematiksel formülasyonda oradan bahsediyoruz. Gelirsiniz tıp alanına neden ehemmiyetlidir derseniz. Tıp alanında 4 hocadan ders almıştır. Ve kendi bölgesinde Bağdat'taki hastanede vazife yapmıştır. Geçtik bakın astronomiye. Astronomi de ilk defa havuzun üzerinde çalışırken daha rahat çalışması için mekanizma kurmuştur. Çünkü o dönemde gökteki cisimleri izleyebilmeniz için teleskop yok Gidersiniz Zinciriye medresesine Mardin'de de göreceğiniz üzere böyle bir, bir havuz vardır Havuza bakarsınız gece oraya ay yıldızlar yansır E bir rüzgar olduğunda iş karışıyor Ona göre bir düzenek kurmuş Belli bir sistem kurmuş o sistemde daha rahat bakabilmek için Şimdi sen diyorsun ki sadece şeyktir öyle mi Vallahi ona sadece şeyh gitmiyor yetmiyor Kesinlikle yetmiyor Alim demek de etmiyor çünkü Hanbeli dünyasının yani fukahanın hala başvurduğu yegane isimdir. Senin kafandaki sadece zikir çeken hurafeye düçar olmuş bir adam mı diyorsun? Hayır değil. O adam baştan sonuna kadar o devleti, o ilmiyeyi muhabbetle sarmış, kucaklamış. Hazreti Pir 14 tefsiri yeniden düzenleme Üzerine 7 tane kaybolmuş tefsiri ekleme ve ta Urallara kadar kaçırılmış tefsiri alıp getirip Yeniden onu derleyip düzenleme üzerine verdiği mücadele 2,5 sene sürmüştür. Sadece bir tefsir uğrunda. Hakikat bu adam bunu nereden aldığını bir öğrensen Belki o da sana bir şey öğretse hangi ilimle bunu yaptığını bir öğreniversen gerçeğiyle. Hakikati kaçırınca bugün sadece ve sadece onun bu ilimleriyle hasıl olduğunu, bundan hariç hiçbir özelliği olmadığını beyan etmiş olsalar da, bugün 12 ilmin hakkı üzerindeki beyanatlarını, sarf, nahi, belagat, mantık, usulü fıkıh, tefsir, hadis, akaid ve dahi furuda, fıkıh, tefsir, hadis ve akaidin tamamında eser vermiş. Tamamında talebe yetiştirmiş, ötesinde beyan ettik. Şimdi siz buna sadece girip de Wikipedia'da Türkiye Diyanet Vakfı'nın külliyatında kadir Kadiri Kolu'nun kurucusu diyorsanız Allah size akıl vers Allah size fikir versin.